Astropozma'dan herkese merhaba, bu videomuzda Merkür'ü evler bazında incelemeye devam ediyoruz. Merkür gezegeni ve Merkür burçlarda konulu eğitimler için kanalımızın Gezegenler adlı oynatma listesinden ulaşabilirsiniz. Şimdi gelin konumuza geçiş yapalım ve Merkür'ün evlerdeki konumuna bakalım. Merkür'ün bulunduğu ev, yaşamın gündelik akışında ortaya çıkan olayları, kişilerin zihninin ve görüşlerinin hangi alanda etkilendiğini gösterir. Yani fikirlerimizi hangi konuda ve hangi yerde ortaya koyduğumuzu haritalarımızdaki Merkür'ümüzün yerleştiği evlerden anlayabiliriz. Birinci ev zodyakta Koç burcunun evi olduğu için kişiler kendilerini daha fazla ön plana atarlar. Ayrıca daha meraklı ve keskin zekada olurlar. Yani daha çabuk anlayan ve kendini daha iyi ifade edebilen insanlar olurlar. Konuşma yetenekleri oldukça gelişmiştir. Sabırsızdırlar ve içlerinden geldiği gibi konuşmayı çok severler. Yazma ve konuşma alanlarında başarılı insanlardır. Genellikle aktiviteler içerisinde hareketli insanlardır. Sürekli yeni şeylerle fikirleri değişebilir. Fakat hiçbir şeyi gözden kaçırmazlar, açık göz yapıları vardır. Zorlu açılar altında oldukça hesapçı ve aklını kötüye kullanabilen insanlar olabilirler. Merkürünüz birinci evde yerleştiyse dürtülerinizi kontrol etmeniz, sinirlerinize hakim olmanız gerekmektedir. Vücudun zayıflamasına ve sinirsel bir takım rahatsızlıklara yol açabilir. İkinci evde yerleşen Merkür kişileri para ve maddi konularda iyi düşünebilen, genellikle iş ve kazançlar üzerine yoğunlaşan, ticari kafası çok olan bir yapı kazandıracaktır. Genellikle kişilerin kazançları iletişim üzerine konular olur. Burada bedensel gücünü kullanmaktan çok akıl ve zihni kullanmak vardır. İyi para kazanabilecek orijinal fikirler üretebilirler. Yazarlık, basın yayın, iyi bir tüccar olmak gibi yetenekleri vardır. Çoğu Restamın ve ekonomistin incelediğimizde Merkürün ikinci evde yerleştiğini görüyoruz. Merkür üçüncü eve yerleştiğinde kişiye oldukça iyi bir zihin yapısı verecektir. Çünkü Merkür asaleten burada yönetici konumundadır. Dolayısıyla kişilerin düşünme ve algılama kapasiteleri çok güçlü olur. Onlar için iyi bir araştırmacı diyebiliriz. Ve tabii ki yine kişiler kendilerini iyi ifade edebilen insanlar olurlar. Genellikle her şeyi öğrenmek isteyen yapıları vardır. Bunun için kısa yolculuklar yapmak, sürekli hareket halinde olmak ve her şeyi öğrenmek isteyeceklerdir. Sürekli her şeyi öğrenme merakları olduğu için bilgiyi almak ve bilgiyi vermek konusunda yetenekleri oluşur ve girdikleri ortama kolaylıkla uyum sağlayabilirler. Çabuk fikir değiştirmeleri acele karar verdiklerinde onları yanıltabilir. Olumsuz açılarda bazen gereksiz ve çok fazla konuşabilirler, yakınlarıyla uzun uzun telefonda konuşmaya bayılırlar. Matematik, istatistik ve edebiyat alanlarında oldukça yeteneklidirler. İyi bir tercüman ve öğretmen de olabilirler. Gizli bilimler ve astroloji her zaman ilgilerini çeker. Dördüncü ev köklerimizi, ailemizi ve babamızı gösterdiği için Merkür'ünüz dördüncü eve düşüyorsa, Burada aile köklerinizi aramak ve aile meseleleriyle ilgilenmek istersiniz. Ebeveynlerinizle konuşmak ve onlarla ilgili paylaşım yapmak, bilgi alışverişinde bulunmak sizin için çok keyifli olur. Ayrıca bu yerleşim açılar destekliyorsa ailenizin iyi bir eğitim aldığını da gösterebilir. Ve sizin için rahatlık alanınız çok önemli olur. Evinizi iş yeri gibi kullanabilir, evden iş yapabilir ya da iş yerinizi bir evin rahatlığı şeklinde döşeyebilirsiniz. Kendi rahatlık alanınızda ailenizle birlikte vakit geçirmek, sakin kalıp kitap okumak ve araştırmak çok hoşunuza gidecektir. Tabii ki kötü açılar altında bu yerleşim ailenizle çeşitli münakaşalara ve fikir ayrılıklarına yol açacaktır. Toprak işleri ve jeoloji alanında alım-satım içeren konularda aynı zamanda dekoraçları, ve tarzı işlerde oldukça başarılı olursunuz. Merkür 5. evde yerleştiğinde kişilerde artistik ve yaratıcı yetenekler ön plana çıkacaktır. Çizim yapmak ve el becerisi gerektiren konularda oldukça başarılı olursunuz. Burası aslan evi olduğu için iletişimde kendinizi gösterirken, Ilgi çekmek ve ön planda kalmak adına yüksek sesle konuşabilirsiniz. Bu ev çocuklarla ilgili bir ev olduğu için genel anlamda çocuklarla aranız çok iyi olur. Çalışırken keyif alacağınız işler yapmak, hobilerinizi ön plana çıkartmak ve yaratıcılığınızı kullanmakta üzerinizde yoktur. Organizasyon işleri, resim, müzik ve çocuklarla ilgili işlerde çok başarılı olursunuz. Ayrıca bu yerleşim kendi çocuklarınızın da zekasını gösterecektir. Satranç gibi zihin gerektiren konularda oldukça keyif alırsınız. Ayrıca çeşitli stratejiler kurarak şans oyunlarında risk alabilirsiniz. Olumsuz açılarda şans oyunlarında kayıplar yaşatabilir. Bunun için dikkatli olmak gerekir. Merkür 6. evde olunca kişilerin zihni hiç durmaz. Çünkü burası Başak Burcu'nun evidir. Üstelik de Merkür bu evi de yönettiği için analitik zeka ve pratik düşünme konusunda kişiler çok başarılıdır. Yani bu kişiler iş bitirici ve hızlı problem çözebilen insanlar olurlar. Disiplin ve beceri gerektiren işlerde çok başarılı olurlar. Kolaylıkla bir şey beğenmedikleri için bazen de eleştirisel yaklaşırlar. Herhangi bir konu üzerindeki hataları çabuk tespit ederler. Bu yüzden çok iyi yazı yazar, not tutabilirler. Kişilerin eleştirisel yaklaşmaları ve bu kadar becerikli olmaları bazen çalışma arkadaşları arasında problemler yaratabilir. Yine olumsuz açılarda kişilerin kendilerinin ya da evlerinin soyulması tehlikesi gibi durumlarla karşılaşabilirler. Yedinci ev ilişkiler ve partner konularını anlattığı için Merkür 7. evde yerleşen kişilerin genel anlamda evliliklerinde ve ortaklıklarında, toplumsal ilişkilerinde iletişimleri çok kuvvetli olur. İnsanların arasını yapmak ve onlar arasında uyum sağlamak gibi konularda üzerlerine yoktur. Bu kişiler genelde mantık evliliği yapabilirler. Eş potansiyellerinde eşin iyi bir eğitim aldığını, iletişim konularında iyi olduğunu ve eşle çok iyi bir arkadaş olabileceğini söyleyebiliriz. Fakat kötü açılar altındaysa bunların tersine eşle fikir ayrılığına düşebilir, olumsuz bazı problemler yaşayabilirler. Aynı zamanda kişilerin eş potansiyelinin iş arkadaşlarından ya da iş ortamından olma potansiyeli vardır. Kişilerin hayatında iş ortaklıkları ya da ticari ortaklıklarla ilgili konular gündeme gelebilir. Merkürünüz 7. evde ise kendi kültürünüz ve kafa yapınızda olan insanların Pakistanlarla daha çok anlaştığınızı söyleyebiliriz. Merkür 8. evde yerleşen kişilerin parayı yönetmek gibi konuları olur. Başkalarının paralarını kendi aklını kullanarak yönetirler. Bu yüzden brokerlık ve bankacılık gibi işlerde çalışabilirler. Ayrıca bu yerleşimin açılarına bağlı olarak iyi bir cerrah ve cinsel terapist olabilirler. Sezgileri çok güçlüdür ve korkuları oldukça fazladır. Bu yüzden genellikle kardeşlerini ve yakınlarını kaybetme korkusu yaşarlar ve ne düşünürlerse kendi hayatlarına çekebilirler. Bu yüzden Merkür'ünüz 8. evde yerleştiyse ne düşündüğünüze çok dikkat etmeniz gerekir. Ayrıca kriz çözmek ve akılcı bir yöntemle krizleri yönetebilme kapasiteniz vardır. Olumsuz açılar altında kişilerin sert ve iğneleyici bir uslupla konuşması, kriz yaratmaya müsait, kuşkulu ve kaygılı düşünceleri olur. Genellikle yakın çevresinden maddi destekler görse de, yine olumsuz açılarda hiç destek görmeyebilirdi. Bu yüzden olumsuz açılar altında vergi, miras, borç ve nafaka gibi konularında özellikle yakın çevresine karşı dikkat etmeleri gerekir. Burada yaşayacağı kriz ve problemleri ancak akıllarıyla hareket ederek çözebilirler. Ayrıca bu yerleşim eşlerinin akıl ve zeka ile iletişim kurarak para kazandığını gösterir. Dokuzuncu eve geldiğimizde Merkürün burada yerleşmesiyle kişiler için yüksek eğitim, yurt dışı konuları, yabancı dil konuları, akademik konular, felsefe, inançlar ve hukuk konularının ön plana çıkacağını görürüz. Dokuzuncu ev Yay burcunun evi olduğu için Merkür burada rahat etmeyecektir. İletişim kurarken fazla takıntılı ve fanatik düşünceler içerisinde olabilirler. Ayrıca herhangi bir konu üzerinde psikolojileri çabuk etkilenen kişiler olabilirler. Tabii ki Merkürün Burada asaleten zararlı olması kişilere fazla iyimser düşünce yapısı kazandıracak. Bu yüzden kandırılmalara da yatkınlık verecektir. Güzel açılarda üniversitede akademik öğretim görevlisi, yabancı dillerde başarılı bir öğretmen, hukuk alanında çalışan bir avukat olabilir. Tabii ki bazı etkilere istinaden yurt dışında okuma ve çalışma şansını da elde edeceklerdir. Genellikle rutinin pek dışına çıkmak istemeseler de yeni yerler görmek, kültürler tanımak adına hareketli bir yaşamları olacaktır. 10. eve geldiğimizde burası ün ve kariyer evi olduğu için Merkür'ün burada yerleşmesiyle kişilerin ünlenme potansiyeli olacaktır. Ve tabii ki iş, kariyer ve statüs sizin için çok önemli olur. Büyük projelerde olmak, en tepede olmak gibi arzularınız olur. Herkese iletişim yoluyla ulaşabilen, herkesin okuyabileceği kitaplar yazan iyi bir yazar olabilirsiniz. Masa başı sıkıcı işler kesinlikle size göre değildir. Çok fazla yeteneğiniz olduğu için insanlara yol gösterebilir, fikirlerinizi insanlara yayan iyi bir lider olabilirsiniz. Eğer 10. evinizde bir gezegen varsa elinde sonuçlarınız ün ve başarı gelecektir. 11. ev gruplar, organizasyonlar ve dernekleri gösterdiği için Merkür'ünüz 11. evde yerleştiğinde buralarda sözcü olmak, iletişimde önde olmak gibi konularınız olacaktır. Hem öğrenmeyi hem de öğretmeyi çok seversiniz. İnsanlar tarafından sevilen kolay arkadaşlık kuran birisinizdir ve iletişiminiz sosyal çevrenizde çok kuvvetlidir. Bilimsel araştırmalar yapmak ve geleceğe yönelik projelerde çalışmak gibi düşünceleriniz olur. Hayallerinize ve hedeflerinize akıl ve zihin yoluyla ulaşacaksınızdır. Ayrıca sizi hedefinize ulaştıracak akıllı dostluklar kurabilir, önünüze açan insanlarla karşılaşabilirsiniz. Genellikle sosyal ve eğlenceli bir kafa yapınız vardır ve her şeyi konuşabileceğiniz kişilerle daha rahat arkadaşlık kurabilirsiniz. Toplumsal ve doğayla ilgili konular içerisinde çalışabilirsiniz. Son olarak Merkür 12. eve geldiğimizde burada ruhsal ve spritüel konuların ön plana çıktığını görüyoruz. Merkürünüz burada yerleştiyse çok fazla bilinen konuları istemezsiniz. Dünyasal planda bilinen konular yerini ruhsal planda gizli ve bilinmeyen konular ilginizi çekmektedir. Merkür 12. evde aldığı açılara göre düşünceleri gizlemek, gizli saklı işler yapmak ve gizemli olmak gibi taraflarınız vardır. Ayrıca düşüncelerinizi aktarmak istememek gibi kafa yapınız olacaktır. Çünkü fikir ve düşüncelerinizi paylaştığınızda karşı çıkılacağını düşünebilirsiniz. Bu yerleşim size oldukça yaratıcı düşünceler verecektir. Olumsuz açılarda akıl sağlığı gibi problemler, düşüncelerde gibi konular gündeme gelir. Sürekli geçmişte yaşayabilir, çocuklarınızı kaybetmek gibi bilinçaltı korkularınız olabilir. 12. ev düşmanlar evi olduğu için merkürünüz burada olduğunda arkanızdan konuşulması ve iş çevrilmesi, dedikodunuzun yapılması gibi konularla karşılaşabilirsiniz. Bilgi aktararak ve yazı yazarak kolektife çalışmanız, tanımadığınız çocukları şifalandırmanız bu yerleşimin olumsuz etkilerinden sizi koruyacaktır. Bir eğitimin daha sonuna geldik. Diğer eğitimleri kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Ayrıca öneri ve görüşlerinizi yorum kısmına yazarak bizlere iletebilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere sevgiyle kalın.